Oynadılar durmadan, Oynadılar bak kadınım. Şamşibe şime, bak kadınım. Şamşibe şime, ben yandım dinin. Bak kadınım, Şamşibe şime, bak kadınım. Şamşibe şime. şime. Kaymak olsam kasa, kaymak olsam güzel e, gömlek olsam.